Artık sürprizi kaçar. Tamam şimdilik Minecraft'ımıza devam edelim. Aleykümselam brav olur Yüksel. Fakir değil. Abi ben senin sayende uygulamayı öğrendik ve geliştim. Hangi uygulamayı? Omleti mi yoksa sonuna yayın programı? ne oldu lan burada? Gece mi oldu anlamadım. Birisi beni buraya kapattı. Birisi beni buraya kapattı. Vallahi Ali de çok troll birisi ya. Oyun oynayan insan sakinleşir mi ya? Ne saçma bir şey. Vallahi ben oynanırken sakinleşiyorum yani. Sinirlenirken Minecraft'a giriyorum şu toprağın sesi var ya. Bu toprağın sesiyle sakinleşiyorum ben. Vallahi bir, bir dizi izlerken sakinleşiyorum bir yani sevdiğim şeyi yaparken hep sakinleşiyorum ya. Çay keyfi yapacağız diyenler var ama Çay keyfi yapamadık. Çayın şeyi bitmiş. Çay bitmiş. Yeni bir çay yapacağız ama diğer yayında. Şehir yapmak bayağı zor ben. Vallahi ben bir aydır şehir için uğraşmıştım eski şehir için. Sonra gelip patlatmışlar yani o yüzden ondan sonra pek şehirle ilgim kalmadı. Moral bozuldu birazcık ama beni yine bir yere kapatmışlar. Ben benim ne yaptınız ya? Bayrağın çayı mı soktular beni ne yaptılar? Oha ne yaptılar? Anıl yaptı hepsini. Aleykümselam. Üst açık kalmış. Üstünü <gülüyor> <gülüyor> yapamadılar. Dedim olmuş? Çay style kazanmayacaktı. <gülüyor> Kendini operatör yap. <gülüyor> Kendimi operatör tamam yaptım. Ya <gülüyor> operatör yapalım. İsterseniz bir sonraki yayında devam edelim. Aslında bu yayını öylesine deneme amaçlı yaptım. Bakalım kim, kaç kişi falan geliyor diye baktım. Oho, tüm YouTube burada. 9 sonra, dakika sonra gireceğim, şarj bitecek. Ben de 9 dakika sonra... Yani yayını kapatacağım zaten. Ben canlı yayını kapattım. kapatıyorum. Müsaak diyelim ondan çekten yazsa yaz olur mu? Yayını kapatıyoruz o zaman. Ben yayını kapatmak istemem ama Hem bir buçuk saattir yayındayız Şu anda telefona baksanız alev alev yani yanıyor Youtube'un Programını yaptığımız için olabilir Aa buradayız zaten Yani Buradasınız ama kaç kişi burada onu Ölçmek istiyordum aslında Hem yedim biraz sohbet muhabbet ederiz hem Biraz konuşuruz Güzel de konuştuk ama Sesim kısıldı yani dün Zaten 3 saat yayın yaptım Ondan sonra bir de bugün Yusuf biliyorum zaten. Yusuf, Barbie, herkes burada zaten. Ben bayağı yayın açmadım. Dedim ki yani ben yayın açmadığım sürede bakalım ne olmuş. Ya canlı yani eski performansını yakalar mı diye bir deneyeyim dedim. O yüzden yani yoksa canlı yani 4 saat bile yapabilirim. Ama tabi üniversitede ters başlamazsa Tamam iyi gidiyoruz Bence görüşüyoruz ama Harbi şaka maka bitiyor yayın Hadi görüşürüz Ya da tamam görüşelim sonra bakarız Biz biraz zıplayıp gidelim Buladığımız yerde yayını bitirelim olur mu? Dur yukarıya çıkalım Tam aşağıya Dur ses çok Tam aşağıya atılarken yayını kapatacağım Hadi herkes kendine iyi baksın şöyle, şöyle.